Evet arkadaşlar bugün sizleri kedi kumbaramla tanıştırmak istiyorum. Kedi kumbaram da şu şekilde. Ee, şuraya basıyoruz. Normalde açılması lazım ama benimki bozuk. O yüzden böyle açıyorum. Şimdi benim bunun kiremini rahatlayacağım tamam mı? Şöyle atıyorum. Girdi. Bir tane daha. Böyle. Arkadaşlar bakın sesi duyuyor musun? Duyuyor musunuz sesi? Bunun kumbarasını nereden açıldığını bilmiyorum. A, hepsi buradımış. Bakın attığım para burdan geri çıktı. Şimdi tekrar çakacağım. Bu ile para istemiyor. O zaman sen ne için kutun içine giriyorsun? He ne için gidiyorsun 2 lira birden çıktı. Huu. Süpermiş. Evet 3 lira. Bunlar önceden kumbaraya koyduğum paralar zaten. Önceden. Şimdiki değil. Tekrar atıyorum. 1 2 Ve 3. evet eee aa düş. düştü yine arkadaşlar bu kedi herhalde yani direncilik falan mı yapıyor ben anlamadım attığım paraları geri atıyor daha var mı daha yok şimdi bir de şöyle üçünü birden atalım Bakın bu bir Bir İki Bir tane daha var Nasıl yok Arkadaşlar kedi paramızı çaldı Hırsız kedi ya yani ne uyguluyorsun ne uyguluyorsun? Orda orda biliyorum. Ha? Geri çıktı. Hadi bakalım. Atalım, atalım, atalım. Evet. Şurada deliği görüyorsunuz. Evet iki tanesini attı. Şunu da alalım. Bunu da attı. Heh. Bakın böyle salladığınız zaman para aşağıdan düşüyor. Geliyor buraya siz de alıyorsunuz. Ve Bir dakika Şöyle yapalım Şöyle yapalım Şöyle yapalım Evet, hatta arttırıyorum. Lütfen bir saniye bekleyin. Evet. Geldim. Hemen hızlıca. Şöyle bir tane 10 kuruşumuz var. Bir tane daha. Bir bir var. Şimdi atıyorum 10 kuruşu. Bir lirayla atıyorum. Hadi bakalım. Oo, bir tanesini verdi. Hadi. Devam. Bir tane daha. Güzel. iki tane oldu. Oy, oy, oy, yavaş yavaş. Hepsini verdi. Görmüş olduğunuz gibi. Şurada bir liramız. Şurada 10 kuruşumuz. Şurada 1 lira, 1 lira, 1 lira, 1, 2, 3, 3 buçuk, 4. 4 liramız var. Evet. Son kez atıyorum. Bu sefer 4'ünü birden aynı anda atacağım. Bakalım kilitlenecek mi ne olacak acaba? Merak ediyorum. 1, 2, 3, 4. Evet var. Tamam. Dördünü birden aynı anda attık. Kapan bakayım. Tamam. Hepsi geldi bakın. Arkadaşlar bu kedinin niyeti hırsızlık yapmak değilmiş. Bu kedi bizimle oyun oynuyormuş ya. Şimdi bana niye söylemedin hırsızlık yaptığını? Gördünüz mü? Bu kedi hırsız değilmiş. Bu kedi oyuncuymuş. Arkadaşlar gerçekten e, eğlenceli bir adet yani. Sizde böyle... Oyuncak mağazalarından ya da kumbara mağazalarından bunu satın alabilirsiniz. Ve internetten de aynısını bulabilirsiniz. Ee, Orange Saltland yazın bakın. Orange Saltland yazın. Google'a kumbara. Kedi kumbarası. Kedi şeklinde kumbara. Yani bunları yazarak bulabilirsiniz. Ve bay bay. Hoşçakalın.